Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İşte o kanal bu kanal. <gülüyor> Şimdi sizlere hırsız polis dayak oyununu göstereceğim. İlkin bu oyun nasıl oynanıyor? Bu oyun 4 kişiyle oynanıyor. 4 kişi nasıl oynanıyor? Dayakçımız var, dayakçı. Polisimiz var, polis. Hırsızımız var ve hırsız. Ve bir savcı. Ve bunların arasında sürpriz bir <gülüyor> kenar <gülüyor> <gülüyor> Kemerimiz la. Kemerle nasıl oynanıyor arkadaşlar onu göstereceğiz size. İlk önce savcılarımızı, hakimlerimizi kavuştururuz. Kavuş kısede. <gülüyor> Hepimiz kavuşturabilir, tamam. Aynen, Aynen kavuştur. <gülüyor> daha doğrusu oyunumuz başladı işte. Böyle değil, öyle değil. Ne kavuşturuyor, kavuştur. Ya bitirmişte. Yetti Tamam, tamam, tamam. Kavuştur şunu yetti Hadi bakalım. Bizimiz <gülüyor> la. <gülüyor> birbirimize görsen iyi. Evet. Tamam. Tamam. Bu pezelekler yüzde %100 diyorum. Polis. <gülüyor> Polis, kim? Polis benim. Direk abim diyorum. Ya ben dayakçı. Aziz. Eee, şimdi saçı benim. Hırsız <gülüyor> benim. Sosis <Kursuz> <gülüyor> bu. Sosis bu. Şimdi dayakçı mı koydun? Kemeriniz. Bana fazla var mı kardeşinim amanetin? Şimdi fazlası yok. Kardeş de yok. <gülüyor> Yabancı da yok. 3 tane yağlı, 2 tane yağsız. Buyurun oyunumu bak. Karşına. Bir, iki, üç. Dörtten sürüle. beş. Tamam. Hızlı tamam, tamam. lan. Evet, bir daha karıştırın. İyice karıştırın. Geçelim. Evet, ilk dayamızı Enes yedin. <gülüyor> Lanet olsun. Sıhtan Enes açıldı. Sakin, <gülüyor> relax. Burak dilini alacaktım, sonunda <gülüyor> karar değiştirdim. Oğlum açamadım bile lan. Bunu kim katladı? Demin Hüsnü abi savcıyı almış. <gülüyor> Uh -huh. Genel ben çıktım. Polis. <gülüyor> Genel <gülüyor> ben çıktım. İkisinden biri ama. Hörsüz kim? bırakma mı? Sezer. Ben... Tamam. Evet, Dayakçı veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne <gülüyor> yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane abone bırak söyle. İki yağlı, iki yağsız. O Sezer. İki tane yağsız Tamam. <gülüyor> <gülüyor> 2'ye al, 2'ye alsız dedi, sen yittin. Abi, ne abi sen Düşün polise dön. Yani. Neden merak etme? Kendi kaptırdım, kendim açamadım. Ver ben çalkalıyım. Eğer kemerden bitirirsek falan. iyi olacak. Vay, Hop bunu ben arayacağım. Ulan gene polis gittin. Enes'e polis gidebilir. En iyisi burada dayakçı var ya, yemin ediyorum. Abi var, iyi hatırlamıyor. <gülüyor> gene polis geldi. Dayakçı benim. Sen de %100. Dayak %100 abim. Abi. Değil Bilemedim. Hayır zaten dayak çebildin Bu nasıl bir şey? Fırsız sen çıkıyor savcı benim. Savcı benim. 2 ağzı bi hassız. Hadi. 2 ağzı çik. Hemen spital. Bilemedim. en ben alacağım ilk ben alacağım. Şimdi öyle yok. bir saldırın. İlk ben alacağım. Hop onlara Bak, geri polis Bana doğru geldi resmen ha. Bu oyunda hile yok. Anasını sattım. Hile de ayağı. Tamam, sen... Oğlum ne söylüyorsun? Sen salak mısın? Sen ne akıllı bir insin. Oğlum adam bir bozsun ondan sonra. Tamam, ya, desi, tamam devam. Sen de çıktın bari onu söyle. Ben, tamam. Sen... Ha polis benim. Hırsız <gülüyor> <gülüyor> sen... <Bana>, sensin. Hırsız Hırsız sensin. Size <gülüyor> <Ben> söylüyorum <gülüyor> ben fizik <gülüyor> ben söylüyorum 20 tane yağlı bir o tane yazsın bana 20, ya. 20 tane yok oğlum. Bana ben var. İyi tamam. Tamam. Bir tamam, tane yazdı sana yazdı ben sana. Ya oğlum yapıştır. 5 6 7 8 9. lan ben. Siz daha ne yapmayacak? Sen attın. Şimdi Oy oyunumuzdaki kurallardan biri 20 kişi bir yazsın. Dur bir daha yazsın. Şimdi oyundaki kurallardan biri şöyle iner. Şu kurala tahta yapıyonuz. Çünkü şöyle ben dayakçı olduğunu söylersen Hayır söylemek geçiyor. yok. Daha sen yiyeceksin. Abi söylemek yok. Ver. 2. çadırı doldurdu. Her İki sefer çadırı aynı şeyi daha yaptık. Yani başladığı için sıkıntı olmadı. Hopa. Bir yumurta tane polis gelirse. <gülüyor> <gülüyor> Bak hiçbir şey söylemeyeyim. Hırsız yüzde hırsız. Valla direkt abimi söyleyeyim. Direkt abimi söyleyeyim. Hırsızsa Ki polis, ki polis. Polis kim ortaya çıksın. Hırsız mı? Ben dayelçiydim. Ben dayelçiydim. Yemin ben de. De. <gülüyor> benim. <Savcı gülüyor> benim. Dayelçi <Savcı gülüyor> benim. 5 tane <gülüyor> yağlı. 3 tane yağsız. Hazır katlayamam. Şöyle uzat. Tamam. Vuruyorum. 3 4 5 1 tane yağsız. Tamam. <gülüyor> Dört, tamam. Vur. Tane yağsız. tamam. <gülüyor> Çeviri <gülüyor> sevdim çok güldü ama. Burak hemen teşti koydu. <gülüyor> <Hıssızlısın> bizim <gülüyor> <dededim>. <gülüyor> Direkt. Almak şey. daha iyi. Kağıtlar ne güzel. Açılmıyor yani. lan. İşte açılmaması güzel. Yakında git gide Tamam polis, ben ağrım. Ağrım. Bu. polis benim. Azalacak Polis benim. Hırsız kim ortaya çıksın? Hırsız nasıl çıksın abi? Hırsız, kim? Hırsız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu ya biz abi? Abim ne kim? Lan siz şekil yapıyorsunuz? Kimle şekil yapıyorsunuz tamam. 20 tane miydi düreles? Devam sıkıntı yok. 10 tane yapalım. Tamam. Bir tane yazsız yapalım tamam. abi. 10 Korkun tane yağlı 10 tane yazsız. Tamam. 10 tane alalım mı? Ha. Üzülme fazla. Üzülme ne 20 tane, <gülüyor> 20 tane <gülüyor> da değil. Abi biraz yavaş. yandı. şaka şaka. İnsan sonuncu Yakıyor ama ya. ya. ya, yavaş gibi. Kaç oldu? Ya, 5 alıyor. 6 10. 7. Yeter. 10 oh, sıratı geleb <gülüyor> bu kadar Ol, olmaz. 10 oldu abi galiba. Aynen. Bir tane yazsın. Tamam. 10. abi yaz. Bak ya, ya. kırmızı oldu. İhterfendi. İnşallah İhterfendi. bana dayakçı gibi hırsıs sen olursun. Sınır 10 yapalım abi. Sınır ben söylüyorum. Aynen sınır 10. Sınırı yapalım. 6'yı 90 yap abi kırmızı. Sen sen üst onu abi. Ya sınır 20 yaptın. Normalde 10 uzatasıdır. Sınır en fazla 10. Al al bir tane burada al hiç sevmedi Kesin bunu. Bakalım ne geldi. Saçma sapan bir şeydir de. Çok güzel şeyler geldi. Wow arkadaş, onun bu polis benden ne istiyor? Çocuğunda tamam polis olmak istiyordum ama <gülüyor> Hırsızlığı seç. Susun abi. Bilemiyorum. Evet. Bakacağım. Ben, bakacağım. <gülüyor> Dayak Dayak, <çekeyim>. <gülüyor> <Dayak>. <gülüyor> Hakim bey Alt. kaç olsun? Altı yağlı, üç yağlı Sen dur <gülüyor> bana bir tane vurdu. <gülüyor> Dört, beş, altı. Tamam, bir tane yağsız. Tamam, katlayayım. O bana vurdu hainin. <gülüyor> <gülüyor> o bana vurdu. <gülüyor> Hadi ya. Şöyle biraz çekelim ya. Düz din. Oradan çekin. Masanın pisliği görünmesin. Ben evet. almak istemedim Evet. kesin <gülüyor> yine ben polis sen var ya. Sen de bir sıkıntı var, evet. <gülüyor> ha, güzel. Güzel. Şimdi polis yani. kim ortaya de, çıksın? Tamam. Da? Dayakçı hırsız kim? Hırsız kimise ben dolandım. Yüceleme yapılıyor Burak Herse Savcı Mehmet Aa, dayakçı da ölelim Yemin et Savcı Sağ <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi gülüyor> abi evet nerede kalmıştık? Nerede kaldık? Altıyı alı altıyı alız <gülüyor> Altıyı alı altıyı İtten sen geçir ne yapmıştın? <gülüyor> Şu kırmızıyı görüyor musun? Mu? Evet. Altıyı alıp beni asıyorsunuz Şu kırmızıyı görüyor musun? Mu? Haa Altıyı <gülüyor> alıp <gülüyor> Şimdi onu sen de göreceğim. Evet İtten evet. hızlı vuracağım benim. Kimsiniz lan? Ne, ne kimsiniz? Ne ya? ne <gülüyor> ya? fark evet. etmiyor. 3 4 evet 5 <gülüyor> evet 6 evet. evet. bir tane daha salsız. Tamam. Alo garzımı da. Şimdi hakem eder. Ben yedim ya ilk başta. Ben yemedim mi? Al. Kuş kemeri şeyini yapın da düşmesin. Hah. Düşmesin benim. Peki dur ben açmadım da. <gülüyor> tamam. Normal, <gülüyor> <gülüyor> hırsız. <gülüyor> kim? Enes. Dayakçı benim. Aaay, savcı Savcı da Savcı'm, affet beni. 50 tane mi? <gülüyor> ben kör evlat. 3 tane yanlı, 2 tane yansıdı. Tamam. benim, dayakçı Bak el değiştirmek yok. Aa. Mesela ben hep sağa vurdurdum, solu yapmak yok. Tamam, zaten ah Sezer bak kafanı kır, okur arkadaşım. Ben... Sus, 1, 2, torpidi yok. 3. Bir tane de Bir tane yansız mı? Aynen. Hadi tamam, bir asıl yok. Yansız değil. daha sert oldu hepsinden. Vurunca saymayı karıştırılır mısın? Oturtu Lan bu saçma sapan bir kağıt geldi. Bunu kim katlamış? Tamam. Polis benim. Ortaya çıktım. Tamam. <gülüyor> hırsız da kim biliyor musunuz? Sezer? Hayır. <gülüyor> ben çıkıyorum. <çe> <gülüyor> <gülüyor> ha, <abi>, ben çıkıyorum. <gülüyor> Oğlum gelmez gelme dediğiniz bahkanı geldi. Abi hırsız Sezer çıkmış. Evet. Evet abi. 3 çağlı 2 asır. Biraz sert miyim ya? Aa, elimde ıslama terlemeye başladı var ya, şey gelemedi. O değil, abi. yavaş yavaş patlıcan olmaya başlıyor. He! <gülüyor> şey oldu bile, baksana <gülüyor> şuraya. Senin <gülüyor> vurdun belli. Benim sağlar ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim <gülüyor> Ben bir yedim, bir sen yedin, F.N.S. dayak yiyor. <gülüyor> o <gülüyor> ya! Enes'in ıslaktan böyle bende ne varsa. <gülüyor> üçüncü, At! Hop! Bu sefer Onda bir katlanalım, dayakçı ben olurum. çıkar. Tarcı gene mevbelim. polis, ben çıktım. Bu ne böyle? Gene dayak yiyeni. <gülüyor> Hayır. Hüsnü abi çok güldü de. <gülüyor> Hı Hı var mıymı? Wow. <gülüyor> Bırak söyle. İki yağlı, bir yağsız. Biraz <gülüyor> sert vur Hüsnü abi. Kardeşim gel. Kaç oldu? Tamam, 4 oldu. Bir yağlı işte, bir yağsız durdu. Ben Eruş. Yani işte sonra bana gelmeye başladı bu ha, ya. Ya, dedi, Polis Burası'nda. Beyaz dedik kızarmaya başladı, var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, sıfır sabah kim gülüyorsa olsun. Yok, herkes gülüyor, Hüsnü ağabeyi görmedi mi, kahkahat düğün, harçı güldü. Hüsnü ağabeyi de savcı. Vallahi kameraman da ha, sigara içiyor, çakal. Yine ben, yine ben. Savcı. Evet, polis kim? Ben. Hırsız nasıl? Hırsız kim? Sen. Son kalalım mı? E, Söylediğiniz ben merak Zaten iki de alalım. ben. Açıverim. Nereden anlattı? Hırsız'ın dediğini mi? Kaç tane oldu. Hırsız kim dediğim? Tamam işte sen 3'ü aldım, 3'ü aldım, 3'ü aldım. Yeter. 2... <gülüyor> 3... Bir tane yansıdı ha. Yavaş yavaş. Evet, sers bu. Acımak yok. Biraz yok ya. Sertleşsin. Gittikçe Dramatik <gülüyor> olaylara geçsin, ağlamalı yerlere dönsün. Evet, sonlara doğru hep öyle oluyor bu. Değil mi <gülüyor> En sonunda minit... İki hanım oynadı Sen bana az mı oymuştun? Oynan benim konumda. <gülüyor> Oynan benim At. Bak gene polis çıkarsan var ya. Evet ki de sen de bir sıkıntı var. Polisi sana atıyor bir de. Çocukluğumdan beri polis olmayı istiyor. Belki ondan da. Evet. Kim polis? Aynen o Polis kim? Ben. Hırsız kim? <gülüyor> Yok o değil. Sen senden bırak. Yok. Hırsız ben değilim. Ahaaaaa. Dayakçı benim. Dayakçı Sezermiş. Sezer! 3 <gülüyor> yağlı 1 yağsız. Sezer! Acıma Sezer! Abi, Vallahi vur Afin diye acıma! Şuna baksana! Vurur! E Aynı evlat! <gülüyor> Valla ciddi vur! Tamam. tamam tamam, ben ciddi vuracağım. Yapıştır böyle yere göğüsün. Tamam ama kim şey içeri? yağlı üç yağsız. Tamam. Kaldır abi biraz 1 2 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bir günden bir güne demezsin ki Çoluma çocuğuma bir oyuncak alayım Anama bir sabunluk alayım Karıma bir mutfak robotu alayım Ya sen nasıl bir adamsın ya Meleğin kocası öyle mi? Meleğin kocası her gün gelir, eli kolu doğru gelir bir hediye getirir Çoluğuna çocuğuna kaynatasını Herkesine kayınvaldesini her şeyine Hiçbir şey bulamaz Adamcaz içinde sürprizler çıkan yumurtalardan getiriyor Ama sen yumurta kafa Nereden bulacaksın karına bir tane mutfak robotu almayı Sen robot Allah cezanı versin evet, evet. Bir film çirklik var ya ben adamı ver ben... tamam. Ne ettik karıştırmadı bu ne böyle? Hemen al lan hayır bak. <gülüyor> Üsta abi çamur. Daha hızı yok. Bak titriyor yanakları da titriyor fark ediyor <gülüyor> yani öyle. Üsta abi sen de söyle. Abim de bu var 2 tane yapıyor alıyor. Oh. Oh my god. O lan yine abi sağ ol Ma niye söylüyorsun sen? Halkini Aa cezayı bulacak. Söylenen ceza yok. Söylenen cezayı öde. Evet. Bağla söylenen cezayı öde. Ben polisim. Savcı. Ya gel. Bağla. Bağla, çıldım ben. Ben çıkacak. Savcı kimsin? Ben hırsızdım. Savcı mısın? Hırsızım. Aa söyledin yok, ne? Çek onu. Tamam ben işte, hırsızım. Vur. Kimdi dayakçı bey benim? Sağ dur Polis bendim. Hırsız kimdi? Şey kimdi? Kim karar versin? Ben. Polis ben olduğum için bu elende. Hayır. Polis ha, be, tamam. dayak hırsız verecek dayak, dayak. hırsız. kim? hırsız kalamaz. Hırsız ben benim blok ben dedi. Tamam. tane yağlı ben. bir tane yağsız, tamam. tane yağlı, tane yağsız. Tamam. Oh. <gülüyor> Ne güzel günde dem Allah Süleyman. Eyvallah Osman süper gündür ha. Böh. Vay baba düşmanları sik. Tamam yeter. Karıştı. nasıl damarlara Oraya var acıtıyor Acıtıyor ya. Söylemek da, yok da. niye söylüyordunuz ki? Ha. Söylersen değil mi? Yedir. Yanarsan. Hadi hadi. Güzel <gülüyor> mi? Hadi. Panik yok. Saldırın. Hırsız benim. O? Oynamak ister misin? <gülüyor> evet. Ben. Hırsız kim? Sen. <gülüyor> Dayakçı dedim ben. <gülüyor> Mızıverdi hanım böyle bir giriş yapayım Aa. da. Evet savcım. Benim. Savcız. Savcım. <gülüyor> 3 ala biyasız. Biz ne yap? Sıra var mı? Kaldır. Bak sana buradan bir koyarım var. Yeme gel elencisi olursun ha. Kime teşkil ediyorsun? Sen Kendine gel, kendine. Ben buraya kardeşe geldim. Oğlum sen yine kafanı vur. O bana vuruyor lan. Bir tane de yazsız. Bana gelmesin. Vallahi İstanbul'u geçecek. Karıştır. Hani <gülüyor> bir tane? Hani bir tane? Hani bana? Polis benim. Kimse bakıyor da. Vallahi var ben dayak yiyeceğim. %100 ben dayak yiyeceğim. Ben dayak yiyeceğim. <gülüyor> var ya iki <gülüyor> seninden <gülüyor> beri abimden ya. şüphelenmiyor. Abimden şüphelenmiyor çünkü. <gülüyor> Hüsnü abi. Bilemedi. Hırslısın. Evet beni. Ha, dayakçı kim? Dayakçı abi çok dayak Evet sağlık. 3 yalan bir Yasus. 3 yalan yapıştı. Yapıştı. Bir, bir tane yazsız Yasus bir de daha sert oldu abi. İsli adam. Biz gelin sekizli abi komedi abi kardeş diyorsun. <gülüyor> abi dövüyoruz yarım saatten <gülüyor> rektans kus al alsınca elleri kesen hırsız Bu ne ya abi? Hile mi var? Anlamadım ki. İyi de var reis. Meymun. Gelir çalın meymun. nasıl da? Sezer. Ne dedi? Ne <gülüyor> Abim öyle gösterdi belki bilir. bir şaşırtma ah. olabilir. Hedi, bu abi. abi. Ben, ben seni salak. Yarım <gülüyor> saatten çalın Fazla sert vur valla var ya. Oo! Halbuki Vur, vur. Ey benim var ya. Bir tane de yası vurcan ha. Bakma. Manyaklusun o kıpkırmızı oldu elim. Lan ben söyleyeceğim ki ben de. Oo, hile ketti. Hemen vur vur. Vur. Dur, sen üç tane bir tane bunu yerleştire. En son söyleyeceğim. En son videodan sonra söyleyeceğim. Vallaha. Bu çocuk şüpheli çıkıyor. Şu halka bir daha, Sen yarım saatten beri hırsız çıkıyor, ben yarım saatten beri polis çıkıyon. Sen, Seni sessiz. 3 kere azı, 3 kere bunda Elhamdülillah, rabbil alemin yarabbi de ara. O ne la? Bok mu lan bu? Bende yapabileceği bir şey yok. At! Atan beni, dayak yem beni. Napıyon sakin ol. Aaa! <gülüyor> Bana şunu vermek istiyorum sana. Al sen bunu Hüsnü abi. Kendi kağıtımı sana mi? verdim. Polis çıkarsan görürsün. Ben bir <gülüyor> şey hırsız çıkmıyor yüzde yüz. Polis <gülüyor> çıktı anasını zaten. E ne? Hırsız Ben mi ne bileyim ha bu polis ki İşte Hırsız kim? Hırsız, hırsız, hırsız. Burak AAAAAA BENDİ! Kesin abi daha çoğunu tahmin ettin de hırsız. Biz ne yapma acıma Yemin ediyorum abim acım yolumuzu yaptı Dur dur Abi in aşağı sakin ol ya Kesin lan bir susun Abi değmez bu salak için in aşağı ya elini kana bulama ya Lan bu kaçıncı lan ben sana kaç kere dedim benim hatunun yanında gezme diye he Abi vallahi kötü bir niyetim yoktu bak Yalancı uç bu sopa ile salmont edeyim mi şimdi? İndi lan aşağı tamam bakayım ne yapabilecek. İndi lan aşağı. Şimdi sıçtı ağzına oç. Emcu nabodum. Allahu ekber. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha vallahi indi yemin ediyorum. indi lan aşağı indi. Kaçma lan maymun götlü. Hara yardım edin lan maymun öldürüyor lan adam. Al lan oç. Kafana vurma. Kafama vurma oç. Ha siktir sopa düştü. Elimle döveceğim. Kaçma lan. İmdat lan, imdat ana. Neredesiniz? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üç yağlı, üç yağlı, üç yağlı. Bu üç yağlı, üç yağlısın. <gülüyor> Seni sen, sen, <gülüyor> <mi> vuracağım <Anlamaz>. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> geldin. Evçi siktir yok. Üstad abi ne böyle yapıyorsun? Kızarma dedik. Yürü git bana çok lan. Abi kar, abi. abim bana acımadı bana. Bak Hepim... alattı beni ağlattı. Kahpla çok şey oldu ya falafos oldu. Açacaktı. Anlamaya başladım. O, lan, o benim. Ben hırsızın hangi kağıt olduğunu çok iyi anlamaya başladım artık. Ura, şu hep kağıt misal hırsız kağıdına benziyor ama bilmiyorum. Hırsız kim? Polis kim? Polis. Polis, Polis benmişim ama açamaydı ben gireyim hırsız olayım. kim? Hırsız kim? Hırsız. Ben dayakçıydım, ver Evet, Sa Sa Savcı kim? Ben. Kaç? Yaz kızım. 3 çağda bir yazsın. demin abi ha. sana, ha. sen vurmadı. Onu ben acısını geliyorum. çıkartacağım. Kaç? 3 çağda 3 çağsız mı Aynen. Var var çok. Sersin sen de bize de geliyor. 3. bir tane daha sız, tamam. Cıkı, Abi çok oldu lan bu. Zaten dönüyor işte. Abi çok oldu Çok oldu, kızlar ama çok arkadaşik. Biraz görecez. Emeliz gece mi? bir tane daha açık gelse de eve. Evet. evet. Deme Polis kim? Polis kim? geldi. Polis kim? Polis kim? Polis kim? Polis kim? Polis Polis kim? Polis kim? Polis kim? Polis kim? Polis kim? Polis kim? Polis kim? Polis kim? Olan polis, polis değilim. Çile mi yazdınız daha ya? Ya polis değil mi? <gülüyor> polis tamam. Polis bu? Bunk eğitim var ona. Hırsız gül. Ya dayakçı var gülüm. Valla onları, Sezer dayakçıyse ben ayvayı yedim. Sezer hırsız. benim. oldu? Dayakçı benim. Arka dayakçı. Oğlum, haydi yaa! benim. Sezer bak, sen vuracağım. Nasıl vurursam öyle vuracağım. Ben nasıl duruyorum? Ben hızlı vurmadım. Bir yağlı, bir yağsız. Getir, elini çekersen, artı bir tane daha vuruyorsun olun çok ben bunu bekle. Aynen sana Bir tane kaçtı. Bir yalı bir yavaş, yavaş hocam. Ha iyi. Ben alırım ilk aldım <gülüyor> çıkmış <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi aldım. <gülüyor> <kadını de gülüyor> Yapın. Şimdi maksimum şike oluyor, <gülüyor> oluyor burada. Aynen şike oluyor doğru, <gülüyor> <gülüyor> doğru. Hayır ne <gülüyor> alakası var? <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Sen saniye ona bakarsan, bak bak bak ne yaptı. Yemin Kur'an'ı kerip çaksa öküz gibi vurdu. Sen buna nasıl vurdun? Aynen boka gidiyor bak bunu Hadi hadi hadi seni seni seni seni. Kesesin. O yaptım ya. Şike yaptı böyle Fenerbahçe'ye döndü. Son bunu da oynayalım bundan sonra bitirelim o zaman. Fenerbahçe'ye döndük. Son evimiz olsun. Bekleyin, bak olsun. Tamam. Hırsız kim? Hırsız kim? Polis Ulan, kim? Dağın, polis kim? Polis, polis kim? Neşaslı adam o. Ha sen hırsızsın o zaman. Yok ben savcı. Hep savcı de bayakçı. Sezer, ha, nerede kalmıştık? Bir yağlı bir yağsız. Lan avucumun içi kaşıyor. <gülüyor> bir yağlı bir yağsız. Bir yağlı bir Çok ses çıktı. Tamam. Tamam. Şimdi bana geldi mi? mı mı mı mı hiç boşuna. Çünkü kolun yerinden koparacak. Onça arkadaşlar oraya yok ediyoruz. Polis, evet, evet, evet, evet. Polis kim? BEN polisim. <gülüyor> Tutuklayacağım hırsızı. Kendi şimdi kafam var ha? mı? Harbi uyusun <gülüyor> abiden şüpheleniyorum ama Sezer doğa olabilir. Benim. İşaret yapıyor, işaret yapıyor. Ya hırsız mı? valla hırsız ya. Mı? Hırsız bu bak. Seni seçtim. Hırsız bu, işaret ben yaptım. Bu sayılmaz. Burak'ı yapacağız. Ben de yaptım. yaptım. Dur, Buradan yemin, yemin ederim gördüm. Ben bu, çıkayım. hırsız ben bu yiyecek Getir, kolunu getir. Savcı ben benim. Ben polis ne olur bana. benim. Ha, 3 yağlı, 1 yağsız. Oğlum ben sana açıldığım bir yağlı, 1 yağsız dedim. Şurası sen. Hayır, yapacak çünkü 3 dedi, 6 söz aldım. 3 artık, söz kez çıktı. Ooo Bir tane daha serp En eşit duruyor. Bir tane Abi ne yapıyorsun sen? Coştun geçti. <gülüyor> Aptı yaptı. <evet. gülüyor> tamam abi. Ben Dur son. Evet bu konu elimizde oynayalım. Sonra <gülüyor> unutma sol tarafta fark var. Polis benim buradayım. Şike yapıyor. var. Hüsn abi Hüsnü açmadan abi açmadan abi istiyorum. Hüsnü abi diyorum. Hüsnü. Hırsız canım. Dayakçı abim. Savcı ben. 3 yağlı bir <gülüyor> yağsız. Oğlum kardeşinim lan. Efendim ki de Abi 3 seferde seni kurtarıyorum. Kimideki <gülüyor> tamam yeter. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Sizler de böyle oyunlar oynamak ya da böyle videolar izlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız teşekkür ederiz.